Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım 2019'da siz sevgili kova burçlarına ne gibi etkiler bekliyor? Bunlardan bahsetmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi sevgili kovalar Kasım e, 2019 gündemine geçmeden önce Ekim ayında başlayan ancak Kasım ayının büyük bir çoğunluğunda etkili olacak bir yerleşimden bahsetmek istiyorum. E, bu yerleşim e, Merkür Retrosu. Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiş olduğum ancak Kasım ayının 20'sine kadar etkili olacak Merkür Retrosu Akrep Burcu'nun 27 derecesinde 31 Ekim 2019 tarihinde başladı. Şimdi Merkür Retrosu tabii ki çok fazla artık... E Gündemde olan çok fazla duyduğumuz bir tabir ve daha çok günlük hayatımızı etkilediği için iletişimimiz, zihinsel faaliyetlerimiz, sosyalliğimiz gibi konuları Merkür yönettiği için fazlasıyla gündemde ve her birimiz biraz kulak aşinasıyız Merkür retrosuna diyebiliriz. Merkür akrep burcunda retro olduğu için siz de bu retrodan doğrudan etkilenecek burçlardansınız ki kare alacaksınız Merkür'den yükseleninize. Dolayısıyla özellikle iletişim hatalarına karşı ekstra hassasiyet göstermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi akrep burcu sizin... 10. Ee, evinizi temsil ediyor. 10. ev nedir? Kariyer hayatımız, geleceğimiz, patronlarla, üstlerle olan ilişkimiz, toplum önündeki statümüz, dışarıdan e, topluluklar önünde sergilemiş olduğumuz profildir. Dolayısıyla bu süreçte özellikle resmi kurumlarla olan yazışmalarınıza dikkat etmeniz, patronlarla, üstlerle, ebeveynlerle olan iletişiminize dikkat etmeniz ekstra Önem kazanıyor. Buna e, dikkat etmekte fayda var ve bunun yanı sıra yeni iş başvuruları, yeni iş görüşmeleri açısından da desteklenmeyebilirsiniz. Daha doğrusu karşınıza bir takım iş fırsatları çıksa da detaylar ve şartlar tam olarak e, istediğiniz ve zihninizde tahayyül ettiğiniz gibi olmayabilir. Ancak retrodan önce karar verdiğiniz e, görüşmeler varsa, retrodan önce son evresine kadar değerlendirdiğiniz süreçler varsa retro sürecinde imzaları atmakta bir sıkıntı yoktur. Ancak retro'da yeni karar almak, birden hiç aklınızda olmayan şeyler konusuna adımlar atmak çok doğru olmayacaktır. Şimdi Merkür 10. evinizde retro olduğu için özellikle geleceğinizi yönlendirme noktasında bir takım kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Zihniniz Bulanık olabilir bu süreçte özellikle zihinsel faaliyetleri de doğrudan etkileyecektir. Dediğim gibi görünenin arkasındaki çok görebilme imkanına sahip olmayacağımız için özellikle 20 Kasım tarihini beklememiz doğru olacaktır. Ama kariyer hayatınızda uzun süredir gidişattan memnun değilseniz bir takım aksaklıklar, bir takım toparlanmalar, bir takım planlamalar yapılması gerektiğini düşünüyorsanız bu süreçte geriye dönüp planlama yapma, mevcut şartları değerlendirebilme adına güzel bir zaman dilimi yakalayacaksınız. Şimdi Kasım'ı gündemine geçecek olursak hemen 1 Kasım'da Venüs'ün yay burcu transistine başladığını görüyoruz. Venüs yay burcundayken yani sizin 11. evinizdeyken özellikle bol sosyalleşeceğiniz, çok fazla insanla muhatap olacağınız, kalabalıklar içerisinde bulunmaktan mutluluk duyacağınız bir süreç başlıyor demektir. Yeni arkadaşlıklar elde edebilirsiniz bu süreçte. Ee, özellikle kariyer gelirlerinizde artışlar, ünvan değişiklikleri ve e, terfi gibi olanaklar da yakalayabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizle iyileşme yakalayabileceğiniz gibi girdiğiniz sosyal çevrelerde tanıştığınız kişilerle e, ilişkilerinizde de özellikle iş kontaklı ve iş bağlantılı bir takım gelirler elde edebilmeniz e, veya ileriye dönük yatırımlar yapabilmeniz söz konusu olacaktır. Özellikle kişi yatırımlarından bahsediyorum. Yani networkten bahsediyorum burada. E, bunun yanı sıra e, tabii ki arkadaşlıklarınızla alakalı da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi 5 Kasım tarihine geldiğimizde Mars ile arasında belki Kasım ayının en can sıkıcı açılarından birisi bir kare açı meydana gelecek. Mars biliyorsunuz terazi burcunda ve Plüto uzunca bir süredir Oğlak burcunda konumlanmış durumda. Ee, Mars plüto arasındaki açı aslında 2019 yılında bizim çok sık rastladığımız öncü burçların e, arasında gerçekleşen o sert açılara benzer bir açı niteliğinde Mars terazi burcunda düşük konumdadır. Çünkü Mars, Mars koç burcunun gezegeni Biliyorsunuz. Ve terazi burcu da koç burcunun zıt ve tam tersinde karşısında bulunan burç. Dolayısıyla Mars'ın terazi burcunda bulunması, Plüton'un oğlak burcunda bulunması sizin 9. ve 12. ev aksınızda bir takım sıkıntılar, bir takım gerginlikler oluşturmasına sebebiyet verecek. Burada zaten siz 2019 yılının başından beri içsel anlamda iç dünyanızda oldukça derin bir muhasebe, derin bir yüzleşme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Siz artık eski siz değilsiniz. İçsel anlamda çok ciddi değişiklikler yaşadınız. Çok zorlandınız, çok büyüdünüz, çok olgunlaştınız. Siz zaten sevgili yükselen kovalar oldukça olgun ruhlarsınız. Zaten bilgi ruhlarsınız bu dünyaya geldiğiniz andan itibaren. Anlam arayışı en fazla olan burçlardan birisiniz. Dolayısıyla bu Plüton'un ve Satürn'ün 12. evinizdeki aktivasyonuyla beraber zaten çok daha Olgun, çok daha bilge bir hale geldiniz. E, tabii bunlar bir takım zorluklardan sonra gelen bir e, mertebe oldu. E, bu aşamada da özellikle hayat perspektifinizin, hayata bakış açınızın, yaşam felsefenizin, maneviyata bakışınızın e, sorgulandığı, değerlendirildiği yeni bir... Ee, zorluk daha aslında. Tabii ki bu birkaç günlük bir döngü. Ee, 2019 yılının geneline şöyle bir bakacak olursak e, çok hafif bir etki ama yine de Kasım ayı içerisinde etkili olduğu için 5 Kasım civarında yeniden bu bir sorgulama dönemini yeniden bu e, hayat ve anlam arayışını e, değerlendirme dönemini gözden geçireceğiniz biraz can sıkıcı birkaç gün yaşayabilirsiniz. 8, 9, 10, 11 Kasım günleri Kasım ayının en destekleyici ve en iyicil açılarının bulunduğu bir süreç diyebiliriz. Bu süreçte özellikle Güneş ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Güneş ile Neptün arasında güzel bir etkileşim. Keza Satürn ile Neptün arasında ve Merkür ile Pürüt arasında. Özellikle haritalardaki akrep, oğlak ve balık burcunun temsil etmiş olduğu ev alanlarında şanslı değişimler ve dönüşümler var. Bu da içsel anlamda. Biraz daha huzurlu olacağınız, biraz daha olayları akışına bırakabileceğiniz, biraz daha teslimiyetçi olabileceğiniz, aynı zamanda geleceğinize biraz daha umutla bakacağınız, geleceğinizi şekillendirme noktasında ilahi nizamın, ilahi dizinin de desteğini arkanızda hissedeceğiniz bir süreç yaşayacağınızı gösteriyor. Ve parasal anlamda da özellikle hayalini kurduğunuz gelirleri elde edebilme ve bunun akabinde o eski özgüvenli tavırlarınıza geri dönebilme imkanını da beraberinde getiriyor olacağı benziyor. Şimdi 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunay bizleri karşılıyor. Boğa burcunda boğa burcunun 19 derecesinde meydana geliyor bu dolunay. Boğa burcu sizin gibi sabit bir burç. Her dolunay aslında yapısı gereği. Gergin enerjileri barındırır çünkü ay ile güneş karşı karşıya gelir. Ay duygularımızı, güneş isteklerimizi, ay geçmişimizi, güneş geleceğimizi, ay annemizi, güneş babamızı tem temsil ettiği için bu iki e, durum arasındaki çelişki ve ikilem bizleri tabii ki biraz gergin hissettirir. Uykularımız kaçar birkaç gün boyunca sinirli ve gergin, huzursuz hissedebiliriz. Her donlayda durum böyledir ancak bu donlay boğa burcunda gerçekleştiği için... Boğa burcu da sizin gibi sabit bir burç olduğu için ve dolunay yükseleninize kare yapacağı için sizler biraz daha fazla etkileneceksiniz sevgili kovalar. Bu dolunay sizin dördüncelinizde gerçekleşiyor. Dördüncü ev de kritik bir evdir. Geçmişimizdir, ebeveynlerle olan ilişkimizdir, evimizdir, ailemizdir, yuvamızdır, kendi güvenli bölgemizdir, kendimizi konforda ve güvende hissettiğimiz dışa dış dünyaya karşı hani böyle set, set çektiğimiz bölgemizdir esasında. Bu dolayın burada gerçekleşmesi güvenli bölgemizden çıkışlı alakalı bir genel bir ifadeyi ortaya çıkarıyor. Bu. Belki bir taşınma olabilir, belki ebeveynler aranıza giren soğukluk ve mesafe olabilir veya ailenizle, yuvanızla alakalı bir karar verme sürecinde olduğunuzu gösterebilir. Geçmiş değer yargılarınızla, geçmiş alışkanlıklarınızla ilgili yeni bir karar evresine geldiğinizi gösterebilir. Tabi her dolunay biraz sancılı olur ancak dediğim gibi bu sizin biraz daha geçmişten beri süre gelen ve artık size hizmet etmeyen yeni alışkanlıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan kurtulmanızı sembolize ettiği için sonuç itibariyle olumlu bir etkisi vardır diyebiliriz. 13-14 Kasım günleri Güneş ve ve Merkür ile Neptün arasında güzel etkileşimler var. Bunlar yine sizin kariyer hayatınızı dönüştürecek, iyileştirecek etkiler özellikle maddi anlamda size daha çok artısı olan bir takım teklifler veya fırsatlarla karşılaşma ihtimalinizi de artıracaktır. Her ne kadar 14 Kasım günü Venüs ile ve Neptün arasında sert bir açı gerçekleşiyor olsa ve bu açıda özellikle hayat görüşünüzü biraz etkileyecek, hayat felsefenizi etkileyecek. Bir takım özellikle özgüveninizle alakalı e, hayal kırıklıklarına uğramanızı e, gerektirecek durumlar olsa da bu güzel açılar bunu tölere ediyor olacağı benziyor. 19 Kasım tarihine geldiğimizde Mars'ın Akrep Burcu'nda transitine başladığını görüyoruz. Mars'ın Akrep transiti e, yine sizin e, Mars'ın 10. evinize gelmesiyle beraber kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplum önündeki yeriniz, statünüzle alakalı bir yol gösteriyor. Burada özellikle fazla hırslı olabilirsiniz. Geleceğiniz noktasında kariyer hayatınız noktasında fazla hırslı ve motivasyonlu olabilirsiniz. Burada özellikle üstlerle tartışmalar, ebeveynlerle, patronlarla, üst düzey konumda bulunan kişilerle tartışmalar ve agresif enerjiler içerebilir. Bunlara biraz daha dikkat etmekte fayda olacağını düşünüyorum. 20 Kasım tarihine geldiğimizde ise ee, videonun başlangıcında bahsetmiş olduğum iletişim gezegenimiz Merkür Retrosu tamamlanıyor ve Merkür Düz Seyri'ne başlıyor. Merkür 11 derece Akrep Burcu'nda Düz Seyri'ne başlıyor olacak. Yine sizin 10. eviniz yani kariyer hayatınız oldukça gündemde gördüğünüz gibi bu ay boyunca. Ee, burada özellikle e, kariyer hayatınız ve geleceğinizle ilgili atmak istediğiniz adımlarla alakalı, bir takım değerlendirmeler yaptınız, bir takım e, düzenlemeler yaptınız ve artık son raddeye gelip imza kısmında e, yeni kararlar noktasında Merkür Retrosu'nun bitiminden itibaren yani 20 Kasım'dan itibaren e, aktif hale geçiş yapabilirsiniz. E, dediğim gibi retro sürecinde imzalar ve yeni adımlar açısından her ne kadar desteklenmiyor olsanız da artık 20 Kasım itibariyle bu yönde adımlar atıp ilerleme kaydedebilirsiniz. 22 Kasım tarihine geldiğimizde ise güneş yay burcunda transite başlıyor. Bu da demek oluyor ki artık biraz daha ilgi odamız, sosyal çevremiz, kariyer getirilerimiz, hayallerimiz, arkadaşlarımız olacaktır. Tabi bu Aralık ayında kapsayan bir etkileşim. Ve 24 Kasım tarihine geldiğimizde ise benim bu ay en çok dikkatimi çeken en çok önemsediğim bir yerleşim meydana gelecek. Biliyorsunuz Jüpiter bir süredir yay burcunda ve Kasım başı itibariyle Venüs de yay burcunda transitine başlamıştı. Jüpiter ve Venüs de astrolojide iki gezegen olarak kabul edilir. Dolayısıyla yay burcunun 28 derecesinde Jüpiter'in ve Venüs'ün kavuşumu... Özellikle 28 derecede meydana geldiği için haritanızı değerlendirmenizde fayda var bahsettiğim evden bir sonraki eve de denk düşebilir. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü son dereceleri kapsadığı için ev sisteminde bir takım farklılıklar ortaya çıkarabilir. Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu ekstra şanslı, ekstra destekleyici, fırsatlı bir kavuşum olarak değerlendiriyorum. Sizin 11. evinizde meydana gelecek bu. Bu da özellikle büyük kazançlar elde edebilme imkanını artırıyor bana göre. Kariyerinizden veya ekstra bir takım yerlerden büyük paralar kazanabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizin şanslı bir şekilde birden gerçekleştiğini umduğunuzdan daha güzel bir şekilde gerçekleştiğini görebilirsiniz. Sosyal çevreleriniz, sosyal amaçlarınızla ilgili güzel yollar kat edebilir veya arkadaşlıklarınızdan güzel destekler Bulabilirsiniz. Özellikle büyük kazançlar ve kariyer hedefleri hayalleriniz noktasında çok ciddi şanslar elde edebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Her ne kadar aynı gün içerisinde Mars sorunu sırasında karşıt bir açı olsa ve doğrudan sizi e, ev, aile ve kariyer dengesi arasında biraz huzursuz ediyor olsa da bu e, hayallerinizi gerçekleştirmek noktasındaki alacağınız fırsatlar ve destekler sizi biraz daha özellikle ruhsal olarak yukarıya taşıyacağı benziyor sevgili kovalar. 26 Kasım tarihinde Venüs Oğlak Burcunda transitine başlayacak. Yay Burcu transitini artık tamamlıyor olacak. Venüs'ün Oğlak transiti ile beraber biraz daha artık eski meseleler, biraz daha artık kendi ruhunuzu dinlemeye alma, dinlenmeye çekilme, içsel dünyanızı huzurlu ve dingin hissetme gibi... Gündemlerde beraberinde gelecektir. Şimdi e, aynı gün içerisinde 26 Kasım günü yine bir yeni ayımız var. Yay Burcu'nun 4 derecesine meydana geliyor bu yeni ay. Bu da özellikle bu 24 Kasım'daki 11. elinize gerçekleşen güzel kavuşumdan sonra kariyer hedefleriniz, hayalleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, büyük kazançlar ve büyük hayaller noktasında yeni kararlar ve yeni adımlar atma ile alakalı sizi paylaşacak. E, nasıl diyeyim, e, harekete geçirecek bir yeni ay esasında, yeni başlangıçları tetikliyor. E, oldukça güzel bir Kasım kapanışına doğru ilerliyor gibiyiz. Ve 27 Kasım tarihinde Neptün Retrosu tamamlanıyor. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Balık Burcu'nda Neptün Retro'ydu. Belki parasal anlamda kazançlarınız anlamında özgüven, öz özdeğerler anlamında e, çok da hangi doğrultuda olduğunuzu, e, hangi dizlemde olduğunuzu e, keşfedememiş olabilirsiniz. Ancak bu retronun tamamlanmasıyla beraber artık parasal anlamda da kazanımlarınız anlamda da biraz daha e, güzel bir ivme, güzel bir yol çizme imkanını yakalayacağı benziyorsunuz. 28 Kasım tarihinde ise Venüs oranı arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle e, geçmişle ilgili hesabınızı geçmişle ilgili meselelerinizi sizi huzursuz eden özellikle Kasım ayının başında e, bir takım gündemlerle ortaya çıkan e, çözemediğiniz e, değer yargılarınız kalıplarınızla alakalı bir çözüm yolu sunan ve destekleyen bir açı ve bu şekilde güzel bir etkiyle ayı kapatıyor olacağız. Oldukça güzel, oldukça destekleyici birkaç ufak tefek pürüz ve maraz dışında e, yeni e, kararların Yeni adımların gerçekleşeceği ve güzel bir değerlendirme sürecinin içinde bulunduğu bir Kasım ayı sizleri bekliyor. Umarım güzel bir Kasım geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim yeni videolardan haberdar olmak adına. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgiyatçiyi.mail.com adresine e-posta gönderebilir veya instagramdan opikusastroloji hesabımı takip edip DM yoluyla bana ulaşabilirler. Diğer videolarda görüşmek üzere mutlu bir Kasım ayı diliyorum. Sizlere hoşçakalın.